Soruda çizili olan fx fonksiyonunun sıfırdan küçük olduğu aralıklardan bir tanesini birine işaretlememiz istenmiş. fx fonksiyonu dikey eksenle gösteriliyor, yatay eksende ise x'in alabileceği değerler var. Herhangi bir fonksiyonun sıfırdan küçük olduğu bir aralığı bulmak için, grafikte fonksiyonun x ekseni altında kalan bölümlerine bakmamız gerekiyor. Bu grafikte ise fx fonksiyonu bu aralıkta, ve bu aralık da negatif olmuş. O halde işaretlememiz gereken alan için bu aralıkları içerisinden herhangi bir yeri seçebiliriz. İşaretimizi buraya koyalım ve cevabımızı kontrol edelim. Ve doğru cevap. Hadi birkaç örnek daha görelim. Şimdi de soruda grafik olarak gösterilen fx fonksiyonunun sıfırdan büyük olduğu aralıklardan birini işaretleyeceğiz. Fonksiyonun x ekseni üzerinde kalan aralıklardan herhangi birini işaretleyebiliriz. Hemen yapalım. Burayı işaretliyorum ve cevabımız doğru. Şahane. Bir tane daha yapalım. Yine fx'in sıfırdan büyük olduğu aralıklardan bir tanesini işaretlememiz istenmiş. Bu aralıkta fonksiyon x eksenin üzerinde kalıyor. O zaman bu aralığı seçebilirim. Bu diğer aralıkta da fx x ekseninin üzerinde. O halde bu aralıkta doğru cevabı verecektir. Değil mi? Burayı işaretleyelim. Ve evet, cevabımız yine doğru.